Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir. Allah odur ki, ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi.